Bugün 4 Eylül 2021 Cumartesi Satürn günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen ay kişisel özgüvenimizi ve yaratıcılığımızı yükseltebilir. Sabah erken saatlerde ay Terazi burcundaki Merkür'le uyumlu görünüm yapacak. Bireysel yeteneklerimizi gösterebilir. Sosyal ilişkiler, güzellik, estetik ve sanatsal ifadelerde başarılı olabiliriz. Sabahın ilerleyen saatlerinde Ay, Kova burcundaki Satürn'e karşıt açı yapacak. Günlük sorumluluklar, iş, kariyer ve otorite figürleriyle ilgili kavramlar duygusal baskılar yaratabilir. Kişisel arzularımız ve keyif veren etkinlikler bazı zorunluluklar nedeniyle kısıtlanabilir. isteklerimizi gerçekleştirmek için daha fazla çaba göstermemiz gerekebilir. Endişe ve karamsarlıklardan uzak durup şartlara uyum göstermeye çalışalım. Bugün Terazi Burcu'ndaki Merkür ile Kova Burcu'ndaki Satürn arasındaki üçgen açı kesinleşiyor. Zihnimiz geleceğe odaklanırken iş, kariyer, eğitim ve özel ilişkilerde ciddi ve uzun vadeli planlar yapabilir, istikrarlı adımlar atabiliriz. Bazı resmi anlaşmalar, sözleşmeler yapmamız da mümkün. Akşam saatlerinde ise Aslan Burcu'ndaki Ay, Boğa Burcu'ndaki Uranüs'te dik açı yapacak. Planda olmayan spontane gelişmeler heyecan yaratabilir. Duygusal motivasyonlarımızda ani değişimler olabilir içgüdüsel davranabilir biraz uyumsuz ve huzursuz da olabiliriz akşam saatlerinde aşırılıklardan uzak durup duygularımızı dengede tutmaya özen gösterelim Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun